Allahümme salli ve sellim ve berk ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adela inaamillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Hz. Adem Efendimiz cennette Hz. Havva anamızın henüz yeryüzünde gönderildiğinden habersiz bir şekilde hali hazırda ne yapacağını bilemeden e, bu çok kısa anı biraz geniş anlatmaya çalışıyoruz Zaman kavramı açılsa bakılsa aynı gün içinde yaşanan durumu izah etmeye çalışıyoruz. Aynı gün içinde o da aynı şekilde sağa sola gitme peşinde ne yapacağını bilemez bir halde demiştik ya, en başında. Aynen bu durum devam ediyor. Bu durumun içerisinde bir ağacın hafifçe içine bükülmüş bir alanı var. Bu incir ağacına benzer bir ağaç. İncille kıyas edilemeyecek muhteşem Meyvelere sahip çeşit çeşit meyveler aynı ağaçta cennetin de öyle bir güzelliği var tabi ki. Hz. Adem Efendimiz o kovuk gibi görünen tam da kavuk değil ama onun içerisine girerek bir saklanmak o saklanmanın içerisinde bir yeri gizlenme talebinde bulunuyor. Tarih boyunca aslında Hz. Adem Efendimiz'in cennette yaşamış olduğu bu ruhsal durum insanlıkta da her türlü hatayı işlediğinde bir yere sığınma hissi olarak karşımıza çıkar. Yani bugünün hata yapan, kusur işleyen, hırsızlık yapan, bir başkasına kötülük yapan bir insanın bir yere saklanma talebi her ne kadar yakalanma korkusu, hapse girme korkusu, cezaya girme korkusu olsa da bunlar taa temelde genetiksel olarak baksanız Hz. Adem Efendimiz babamıza, atamıza kadar dayanıyor. Onun yaşamış olduğu duygusal durum o kadar derin ve detaylı genetiğimize işlemiş ki. Başlı başına bir inceleme konusu olup aslında genetiksel yapımız ta o noktalardan beri yeryüzüne geldikten sonra daha az ama cennette yaşananlarla çok daha etkileşim içerisinde. O yüzden biz Hz. Adem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı gördüğü için onunla konuştuğu için e, kalubela sürecinden sonra cenneti yaşadığı için bizler bugün cennet dediğimizde hakiki iman sahipleri için garip bir durumla karşılaştığımızı düşünmüyoruz. Hemencecik kabul edebiliyoruz. Hatta bu dine mensup olmayan insanlar ilk bakış açısında diyorlar ki ya Allah Allah ya hiçbir kanıt hiçbir delil yokken birisi sizi bir cennetten bahsetti diye illa da olması mı lazım gerektir dedikleri oluyor. Ama unutulmaması gerekiyor ki cennette hiçbir zaman kafirler olmadı. Cennette sadece Müslümanlar oldu ve onlardan sadece iki tanesinden bahsediyoruz. Hazreti Adem Efendimiz, Hazreti Havva Anamız. Miraçta bedeniyle İnşallah سیر ne bir yolculuğumuzda daha bayağı var oraya ama geldiğimizde Resul aleyhisselatü vesselamın da bedeniyle cennette nasıl dolaştığını elbette anlatıyor olacağız. Dolayısıyla ehli imanı genetiğini öyle işlemiştir ki bu imanla küfür arasındaki ince çizgilerden biridir. Bir müslümanın cennet denildiğinde onu çok rahat bir şekilde içine alıyor olması. Cehennem dediğinde ise kendine biraz da uzak görüyor olması. Rabbim bütün ehli imanı bu yüzden uzak kılmış ki o pek de içimize sinmiyor, o pek de hissedebilir bir durumda olmuyoruz. Hatta ehli iman bu noktada bu kadar ikram sahibi, Ekrem-ül rahmetel rahmet sahibi olan Allah-u bizi cehenneme atması konusunda her zaman böyle bir cennet kadar olmayan bir ikinci plan hissiyatı doğuyor. Yine bu da genetimizde var olan bir hakikat... İman ehli olmanın bir güzelliği kafirlerse öncelikle cehennem konusunda takılıveriyorlar. Ne yani Cenab-ı önüne geleni yakıyor mu? Böyle bir yaratıcı olabilir mi? diyerek ateizmin kucağına koşuyorlar. Ama cennet denildiğinde de onu pek de bir şey anlamadık. Öyle anlattınız ama pek de içimize dokunmadı diyorlar. Doğal olarak döndük başa küçük bir parantez açtıktan sonra. Hz. Adem Efendimiz bu kovuğun içerisinde saklandığı, kendi içerisinde Rabbine karşı nasıl, neler yapabileceği düşünmekte. Bir nida bir işitiyor ki Hz. Adem Efendimiz. O nida, bu kovuk seni asla saklayamaz dedi. Cenab-ı Hakk'ın Nidai ilahisi. O ağacın kavuğunu kapatmak istiyordu Hz. Adem Efendimiz. Neden? Çünkü cennette biliyorsunuz insanın her istediği önüne gelebiliyor. Hani bir ağaca şimdi dallarını bana ey desen eğer... Şimdi onun üzerindeki meyveleri benim ağzıma kadar böyle soyup da getir desen, soyar getirir bir görevli. Dolayısıyla cennette o güne kadar ve bizler de Rabbim nasip müessele ederse Hz. Ali Efendimiz bütün peygamberler Resul-i Kibre aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere ehli bey cennete girmek nasip müessele olursa inşallah ki Allah zülceler bütün ehli imana müjdelemiş. Bu yüzden son nefese kadar iman ve son nefeste iman talep ediyoruz Rabbimizden. Oraya ulaştığımızda göreceğiz ki biiznillah her şey istediğimiz gibi olacak. Hazreti Adem efendimiz de emir vericisinde bu kovun kapanıp sanki ağacın içerisinde kalmayı talep ediyor. Bu çok uzun yıllar sonra ağaç kovuğuna girmeye gayret eden bir peygamberin başından geçen süreçte de karşımıza bir katliam olarak çıkıyor. O olayla bunun arasında yakın bir ilişki var. Peygamberler tarihinde ayrıca ifade etmeye çalışacağız. Hazreti Adem Efendimiz baktı ki kavuğun içine girmek mümkün değil. Buradan çıkıp yerin içine girmeyi düşündü. Böyle bir topraksı bir yapı var tabi ki cennette. Kesif bir toprak değil ama üzerine bastığınızda çok rahat da yürüyebildiğiniz bir toprak gibi algılayabileceğimiz bir temelden bahsediyoruz. Bir yer yapısından bahsediyoruz. Bunun altına girmek istedi. Bir nida daha işitti Hazreti Adem Efendimiz. Yer seni kabul etmez ya Adem. Bu noktadan sonra Hz. Adem Efendimiz'in yavaş yavaş gözleri kararmaya başlamış daha az görür olmuştu. Yani etrafında var olan güzelliklerden artık göremez bir körlük yapısı başlıyor. Dünya hayatına göre gözü şekillenecek. Çünkü bu gözler biliyorsunuz ki nakıs, eksiltilmiş, kırpılmış özellikleri üzerinden alınmış gözlerimizin. Halbuki aynı gözler o imkana tekrar kavuştuğunda... Biiznillah cennette Cenab-ı Hakk'ı görebilme imkanına kavuşacaklar. Hz. Adem Efendimiz'e şu ifade beyan ediyor. Ya Adem git ve evlatlarınla beraber sana verdiğim nimetleri hatırla. Hz. Adem Efendimiz anlıyor ki bir gidiş hasıl olacak. Bu nidayı duydu. Bu emir hasıl oldu. Ama hali hazırda ne zaman olacak belli değil. Hala cuma günü içerisindeyiz. Cebrail aleyhisselamla Mikail Aleyhisselam geliyor Hz. Adem Efendimiz'in yanına. Ve ona... Hazreti Hava anamızın yeryüzüne gittiğini, Rabbimizin emrinin hasıl olduğunu, kendisinin de gideceğini söylediklerinde Hazreti Adem Efendimiz başını hafifçe eğiyor ve bildiğini ifade ediyor. Ancak bu bilgisinin yanında sessiz bir şekilde ayrılığı kaldıramam buyuruyor Hazreti Adem Efendimiz. Cenab-ı Hak'tan ayrılığı kaldıramam, onun muhabbetinden ayrılığı kaldıramam kaldıramam kaldıramam kaldıramam kelimelerini söylüyor. Bu kelimeler Kehf suresinin 50. ayeti kelimesinde ilerleyen zamanlarda Hazreti Adem Efendimizin çocuklarına ilk öğrettiklerinden olarak karşımıza çıkacak. Allahu Züccelal şöyle buyuruyor. Kehf suresinin 50. Ay 50. ayeti 50. ayet kelimesinde es-sallamilla Ve iz qulna li كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَٓا عَنْ اَمْرِ مِنْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ <بَدَلًا> Allah Azze Hücala şöyle buyuruyor Yine düşün o zamanı ki meleklere Adem için secde edin demiştik Hemen secde ettiler Ancak iblis cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı Ya şimdi siz Beni bırakıp da onu ve soyunu kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Onlar sizi öyle düşmanken, zalimler için ne kötü kristas? Hz. Adem Efendimiz, Habil ile Kabil arasında yaşanan olay sonrasında hatırlatıyordu bunu. Hatta evlatlarına her seferinde tekrarda gelmiş olduğu cennetin güzelliklerini ve Rabbini izah ederken, bu hakikat ailesinde asla ve katiyetle iblisin ordularıyla, iblisin askerleriyle, iblisin adamlarına uymamak gerektiğini hatırlatıyordu. Dolayısıyla Allah-u Zülceler ifadesiyle şeytanın da bir zürriyeti olduğunu, daha doğrusu cinlerden bir zürriyet kavramı olduğunda bizlere hatırlatıyor olmuştu. Hz. Adem Efendimiz anladığı bir ayrılık hasıl olacak ancak bu ayrılık karşısında gideceği dünyadan da haberdar ancak nasıl kaldırırım dedi dedik ya. Üç defa tekrar etti efendim kaldıramam kaldıramam kaldıramam dediğinde. Cebrail aleyhisselamsa ona belki de dünya hayatı boyunca bütün insanlığa hepimize mihenk olacak bir cümle söyledi. Dünya meşgalesi sana her şeyi unutturacaktır ya adam Aynen de öyle oldu. Dünya meşgalesi hepimize... O ayrılığı unutturur oldu. Ayrılığı topyekün hatırları olsak belki nefes almak mümkün değil. Ancak dünya meşgalesine dalsak bu sefer de o hakikatten uzaklaşmanın elemi tartıya konmayacak kadar büyük. Cenab-ı Hak bu elemin farkında olarak yaşayabilenlerden olmayı nasip müvesser eylesin bizlere. Yarın Allah nasip ederse Hz. Adem Efendimizin cennetten çıkmadan önce Dünyada tam o arada neler olmuştu? Hazreti Adem'le Hazreti Havva'mız cennetteyken dünyaya gitmek üzere iken neler değiştirildi dünyada? Kısaca onlardan bahsediyor olacağız. Yerine bir çerçevesinde yürüyüşümüz devam ediyor çünkü şimdilik kalın sağlıcakla.